Öncelikle, e, bu arada Fenerbahçe ile işinizde onu da soracağım ama dünkü maçtan ben başlamak istiyorum. E, Sivas Belediyespor'la 3-0 evet. geride bitmiş ilk yarı. Ama maçı 3-0'dan 4-3'e çevirdiniz. Bu evet. maçı konuşalım istiyorum öncelikle. İlk yarı bittiğinde ne hissettiniz? 3-0'dan sonra maçın döneceğini bekliyor muydunuz? Ve bu geri dönüşün e, baş faktörü size nerede? Ee, öncelikle bizi izleyen <gülüyor> Afyonspor Spor gönüllerine... Futbol Anadolu takipçilerine hayırlı akşamlar diliyorum. Ee, Sivas'a giderken e, biz e, bütün oyuncularımızla, hocamızla zaten 3 puan parolosuyla gittik cambia açıkçası. Çünkü e, playoff potasına girmek için şampiyonluk için e, üstteki rakiplerimizi yenmemiz gerekiyordu. Ve bir depresman fobimiz vardı. Evet. E, bu motivasyonla oraya vardık. Tabi ilk yarı. Yeri dizlerimi bağı çözülür desem yeridir. 10 dakikada 2 gol ve 45'in dakikada işte 45'e 3 golle girmek, 3-0 girmek çok zor bir durumdu açıkçası. Devre arasında da hocamızın müdahalesiyle, arkadaşlarımızın motivasyonuyla biz 3-7 4 atarız mantığıyla ikinci yarıya başladık. Allah da yardım etti. Şans da yanımızda oldu. Topçu kardeşlerimiz, futbolcu kardeşlerimiz de gerçekten büyük bir özveriyle takıma sarıldılar. Yani ruhlarını yansıttılar. Mücadele ettiler. İyi mücadele ettiler. E, Goli atan kazanıyor. Futbol böyle bir kural, da, bir kural var. Biz de dört kazandık. Maç sonunda istenmeyen olaylar oldu. E, Sivas Spor yöneticilerine gerçekten buradan teşekkür ediyorum. Yönetim olarak, valilik olarak, emniyet olarak, sağ olsunlar bütün e, nezaketiyle bizi ağırladılar. Taraftalar arasında küçük, ufak tefek olaylar oldu. Ee, onları da artık görmezden geldik. Ee, Galibiyeti aldık. Ee, 800-700 kilometre yolu e, Türkleri dinleyerek geldik Can Bey. Gayet güzel oldu. Beklediğimiz bir sonuçtu. Yani açıkçası yani 3 bekliyor muydum, beklemiyordum ama 3 puan beklediğimiz bir durumdu. Anladım. Bu arada ben de orada o görev yapmıştım. Sivas Bölgespor misafirperverliğini ben de çok iyi biliyorum. Buradan Sivas'a da selamlar olsun. Ben yani yöneticilerine teşekkür ediyorum. Bir gün önce ağırladılar, e, otelimize kadar e, uğurladılar, beraber yemek yedik, e, hep maçtan sonra tekrar aradılar. E, gerçekten buradan sizin huzurunuzda teşekkür etmiş olayım tekrardan. Peki başkanım. İkincide tekrar geri döneceğiz ama ben öncelikle kupayı halledelim istiyorum. Fenerbahçe ile kupada işleştiniz. Fenerbahçe çıkınca ne hissettiniz? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray gibi büyük kulüpleri kurada bekliyor muydunuz ya da istiyor muydunuz? Can Bey, yani Afyonspor büyük bir camia lakin Fenerbahçe ülkemizin güzide kulüplerinden birisi. Açıkçası kura çekilirken izliyordum. Fenerbahçe yöneticisi çıktığında yanında da bir arkadaş vardı. Kim çıkacak başkanım dedi. Fenerbahçe dedim. Yani tamamen hiçbir bilgiye dayan olmadan hislerime göre. Valla 21 numara çıktı. Fenerbahçe çıktı. da Spor'a işleşti yani bir güzel bir tavaf oldu bence. İlk resmi müsabakamız olacak Fenerbahçe ile. Ben Afyon kendine yakışan futbol oynayarak orada da gereğine yapacağına sonsuz inanıyorum. konuda Hiçbir çekincemiz yok. Peki bir tur değerlenmesi alalım başkanım. Yani Fenerbahçe'yi edebileceğini düşünüyor musunuz? Ve kupada hedef nedir? Afyon kupadaki hedefi nedir? Can Bey öncelikle şunu söyleyeyim. Biz tamamen lig'e konsantre olduk. Yani bunu öncelikle belirteyim. Şu anda bir şampiyonluk. Ee, yani yönetimde de devamlı konuşuyoruz. Ee, Kupada da gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Yani burada Bugün şimdi şampiyon olacağız demek e, çok doğru bir şey değil. Kolay bir şey de değil. Yani gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz. Önce Sivas'a seyredik. Sonra İstanbulspor'a. Birincilikte oynayan bir takım. Ki ikinci yere onlarda 11 ile çıktılar. Yani 11'den oyuncularıyla takviye ederek çıktılar. Biz de güzel bir galibiyet aldık. 3 bir deplasman galibiyetiydi. E, Fenerbahçe geldi şimdi kupada. E, gönül isterdi ki gastronomi şehir Afyon'umuzda oynayalım. 15.000 kişi Zolostat'da oynayalım. Burada da TFF'ye bulunuyorum yani. Ya, bu maçların Anadolu'da oynanması Anadolu'ya çok şey katar. Özgüven katar, hareket katar, birlik katar, beraberlik katar. Bugün İstanbul'da 15.000 kişi bulamayız o, o taraftarı. Ama Afyon'da... Ben de diyecektim arasında o da vardı. Şimdi İstanbul'da bir kupa maçı olduğunda 2003 kişi oluyor. Siz biraz fazla söylediniz hatta. 2000-3000 kişi ancak oluyor. Yani, daha... yani bunu Anadolu şehirlerinde olsa bu maçlar çok farklı olur yani. Hem o şehir için. Böyle eğlence havasına döver, Yani Müthiş bir fail play'e dönerdi ama e, seri başı olduğu için TFF'nin de böyle bir kural olduğu için biz mecbur uyuyoruz ama inşallah yetkililer duyar bizi. E, Anadolu'ya bu büyük kulüpleri taşırsak hem özgüven açısından hem birlik beraberlik açısından ben futbolun üzerine çok şey katacağını düşünüyorum açıkçası. Ya şunu da demiyorum hani İstanbul kulüpleri deplasman oynasın demiyorum ama hani en azından bir kurayla ile belli olsun hani ev sahibi takım da kurayla belli olsun. Zaten şimdi biz evet. de İstanbul'a şimdi tekrar deplasmana gidiyoruz. Ya bizim futbol Anadolu olduğumuz için Anadolu çok şey yapılmış gibi olmuyorlar. Ben her her zaman adilikten yanayım. Ya en azından bunlar bir kura belli olabilirdi. Pek evet. kura demiş ki bir soru geldi. Kura çekiminde neden bir etkinimiz yoktu demiş bir taraftarlarımız. Yani Can Bey o konuda gerçekten haklılar. Ben taraftarlarımızdan buradan özür diliyorum. Sivas maçına konsantre olduk. Yöneticilerimizin birkaç önceden gitti. Gerçekten ben katılmak istiyordum ama başka bir programım çıktı. Bizden bir kişi katılabilir miydi? Katılabilirdi. Ben bu konuda gerçekten açık yüzeyde özür diliyorum. yani taraftarlardan. Bir daha kural çekimlerinde bizzat kendime oda olacağım inşallah. Başkanım Şimdi kupadaki hedefinizi sorduk. Dediğiniz ki ikinci Kırmızı grupta şampiyonluk hedefliyoruz. O da sorularım arasında yani önce playoff mu olursa şampiyonluk mu yoksa direkt hedefiniz şampiyonluk mu onu soracaktım ben. Biz yönetime geldiğimizde bir slogan söyleyeceğim bir. Ocak'ta playoff, Mayıs'ta şampiyonluk. Hala aynı hedef üzerinde ilerliyoruz. Şu anda playoff rotasındayız. Önümüzde 3 maç var. İkisi evimizde, birisi deplasmanda. Bizim hedefimizde şaşma yok. Önce Allah'ın izniyle playoff, playoff'a girdik. Mayıs'ta şampiyonluk diyoruz. Bugün de Sakaryaspor puan kaybetti, takip etmişsinizdir. Aramızda 8 puan var. Uzun bir maraton var. Çok şey değişir diye düşünüyorum. Çok takım alttan üste çıkar, üstten alta iner. Bizim, bizim hedefimizden şaşmamız yok Can Başkanım, Hatta Bayvur yazıları görünce gözüm bir kayıyor. E, Haftı sonu Bayvur Sporlu oynayacaksınız. Evet. Ben de Bayvur. Öyle mi? Eyvallah. Evet. Güzel, güzel bir maç olacak. Yani Kırmızı grupta bana göre haftanın maçı. Plöf mücadelesiyle iki takım maçı. Kesinlikle. Bu maçtaki hedefiniz tabii ki galibiyet. Ya Eklentiniz. Evet. Ben, Bu maçta yine güzel bir maç Afyon'da bugüne kadar evimizde bir... Çok şükür mağlubiyetimiz yok. E, evimizde bugüne kadar hep ya beraber kaldık ya yendik. Bizim tabii ki... E, <gülüyor> Sik verin başkanım. Afyonspor Spor e, İçsada en çok puan olan ikinci takım. Bayburt deplasmanda en çok puan alıp dördüncü takım. Yani bu açıdan da güzel maç olacak. Bayburt tabii ki önemli bir takımın ikimizin. Yani güçlü bir takım. Burada biz hazırlık maçı da yaptık e, yazın. Evet. Gerçekten beğendiğim bir takım. Güçlü de bir takım. Güçlü de bir e, sporculuk kadrosu var. Biz elimizde bize yakışan bir şekilde ağırlayacağız. İnşallah üç puan alıp e, yolumuza devam edeceğiz. Peki. Baybur spor maçı ile ilgili bir taraftar sorusu alayım. Müjdesiz taraftarlar almasını istiyorlar e, stada. Bu bu haftalık yani bu kritik maçta en azından böyle bir karar alınabilir mi diye bir soru var taraftarlarda. Daha önce yaptık onu biz, Can Bey. İnşallah biz taraftarlarımızdan e, maddi manevi destek bekliyoruz, katkı bekliyoruz. Şu anda futbolcular üzerinde düşeni yaptı, yönetim üzerinde düşeni yaptı, şehrin valisi, belediye başkanı üzerinde düşeni yaptı. Şimdi sıra taraftarlarımızdan. Biz Bayburt Sporu 10.000-15.000 kişiyle oynamak istiyoruz. Aldığımız rakam da 5 lira, 10 lira. Yani çok söylenecek, telaffuz edecek bir rakam da değil. Evet. Sporbada tuzu olsun herkesin. Biz taraftarlarımızın da bu e, fedakarlığı yapacağına inanıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde e, ücretsizliği yapmayacağız. Şöyle bir program olacak. Bir SMA'sız çocuğumuz var Afyon'da. E, bir sonraki maçımızı herhalde bütün gelirlerimizi sayması çocuğumuza bağışlıyoruz. Buradan onu ilan, ilan etmiş oluyorum. Başkanım geçen sene maçı bir bahis sitesi yayınıyordu maçları ikinci Fakat bu sene maç yayını yok ikinci için. Evet. maçlarını izleyemiyoruz diyenler var. Gurbetlerden işte deplasman farklı e, şehirlerden. Maçları Kanal 3 yayınlayamaz mı diye soru var. Soruya geldiğimiz günden beri bunu konuşuyoruz. TFF'den hala izin alamadık. Ee, i̇nşallah. inşallah Ankara ziyaretimiz olacak. Biz Kanal görüştük. Hatta Kanal de bağış yaptığımız gün bunu mutabık kaldık. En azından evimizdeki maçları yayınlayalım dedik. Ee, ama bir izin çıkmadı. Şu anda görüşmelerimiz devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki hafta Ankara'da olacağız. Ee, TFF'de bu talebimizi ileteceğiz. Biz tabii ki yayınlamak istiyoruz. Yani ben e, taraftarlardan çok istiyorum. Özellikle bizim gurbetçilerimiz, şehir dışındakilerimiz, yurt dışındakilerimiz yine telefonumu durdurmuyorlar maç günü en azından yayın olursa bana skor sormazlar. Ben de onlarla beraber izlemiş olurum. Hem kendi YouTube kanalımızdan hazırlık var. Afşet Afyon Spor YouTube kanalından. Hem web sitemiz üzerinden hem de kanal üzerinden bir yayın hazırlığımız var. İzinleri bekliyoruz. Öyle söyleyeyim yani. Ya Ben de bazen Bayburt Spor'un başkanı bir taraftarımız orada canlayın açıyor. Telefon da kendi eliyle. O da yani adama da yazık. Biliyorsunuz Bayburt soğunu. Yani... Böyle bir yayından dolayı e, TFB'den ceza geçen yıl. Evet, yasak biliyorum. Yani normalde bir taraftarın gidip video çekmesi bir yasak aslında. Yani i̇yi de bir ceza getirdik hatta. Yani. Doğrudur. Başkanım, store 3 açılmayacak mı? Anıt Park meydan bunun için uygun bir yer demiş. Bir taraftarımız. vereyim. Ee, geçen hafta Afyon Park yöneticilerimizle görüştük. Sağolsunlar. Ee, orada bir yerimiz vardı, kapandı. Biz görev geldikten sonra tekrar görüştük. İnşallah çok şık, güzel bir e, tam Parkafyon'un e, ikinci katında, orta alanda bir storumuz olacak. E, şu anda ekip arkadaşlarımız bunun kuruluşu, işte yapımı vesaireyle uğraşıyorlar. Muhtemelen ikinci devreye yetişir ümidimiz var. E, görüştük yani Parkafyon yönetimiyle mutabık kaldık. Onlar da sağ olsun ücretsiz bize yer tersi yaptılar. E, i̇kinci devreye inşallah yani birkaç ay içinde storumuz açılacak. Peki sadece mı olacak farklı e, ürünlerde olacak mı bu satışlar? geliştirmek istiyoruz. Sadece forma olmayacak, at kısımdan montuna kadar, ayakkabısına kadar. Nasıl e, istenerek? düşünüyoruz. Ya bunlar imkan meselesi. Can Bey. yeni geldik yönetime, malum ikincilerin e, ne nasıl giderler olduğunu da biliyorsunuz. Hani şu anda gerçekten e, kimseye yansıtmadan derdimizi, içimizdeki ateşi gizleyerek. Ee, zorluklarla ilerlemeye çalışıyoruz. Başka, ikincilikli bir kulüpte çalıştığım için sizi gayet iyi anlıyorum. Eyvallah sağ olun. Forma satışlarımızda e, bazı serzenişler var. Pahalı olduğunu düşünüyor musunuz? Şu an ben bilmiyorum fiyatı ama. gördüm işte. Bizim e, forma satışlarımız direkt bizim yok. Albukele.com diye bir sitemiz var. Yarın da onlarla bir protokol yapacağız. Bundan sonra albukele.com'dan alınan formalardan %10 afyon spor aktarılacak. Şu anda bizim sattığımız bir forma yok. Yani kulüp adına sattığımız bir forma yok. kere komp üzerinden satılıyor. O rakamları da taraftarlarımızın biraz hoşgörüsüne sığınmak istiyoruz. Abi. Bu konuda destek bekliyoruz açacağız. Tabii ki. Cem, Efendim buyurun başkanım. Şuradan başlıyoruz. 50, 100, 300'e kadar gidiyoruz işte. Forma standartlarına göre. E, taraftarlarımızın hoşgörüsünü görmek istiyoruz bu konuda. Ben katılıyorum size başkanım. Cem Hoca için bir soru gelmiş. Daha erken getirilemez miydi? Hoca değişikliği derken de olmayı demiş. Siz buna katılıyor musunuz? Ee, ya malum biliyorsunuz biz işte bir, bir aylık bir yönetimimiz var. Hani şimdi geçmişe yönelik ben de yönetimdeyim geçmişte bu arada. 3 yani yıldır yönetimdeyim. Ee, birkaç arkadaşımız da beraber 3 yıldır yönetimdeyiz. Sezon başında öyle uygun görüldü yani hani kulüp başkanımızın e, Mustafa Hoca yönetimde bir Saygı duyduk. Musa Hoca karakter olarak düzgün bir karakterdir. Ama spor tip başarı gelmedi. Biz de yönetime geldiğimizde, yani yeni bir kongreden sonra da böyle bir değişikliği uygun gördük. Yani her yönetimin kendi kararı, şimdi geçmişe yönetimle bir şey demek istemiyorum. de olmasın. Önümüze bakalım. Yani Cem Hoca'ya çok güveniyoruz. Genç, dinamik, yaşına, karakterine, bugüne kadarki tecrübelerine. Avrupa Kupası'ndaki maçlarına, Ziraat Türkiye Kupası finaline, Akisay Spor Süper Lig'e taşıyan terüveni biz burada inşallah Cam Hocam'la yapmak istiyoruz. Zaten sözleşmemizi bir artı yıl olarak yaptık. Hani bu sezonluk yapmadık. Uzun vadeli düşünüyoruz. Biz şu anda gidişattan çok memnunuz. Gerçekten hocamızın özverisine, kalitesine sonsuz bir yönümüz var. Başkanım, kurut ileride amonim şirket olacak mı diye bir soru var. Bununla ilgili bir soru daha vardı. Ben yayından önce gelen sorular arasında olması lazım. Yani şöyle bir durum var canım. Kulüp Ayşe olabilir mi? Olabilir. Ama bunun yani ben avantajların dezavantajlarını epeydir de araştırıyoruz. Şehir takımlarının Ayşe olmasının avantajı kadar dezavantajı da var. Yani Ayşe olduğunda biliyorsunuz ki kulüp bir şirketin oluyor. Yani şirket yönetim kurulu kimse, pay sahipleri kimse, kulüp ona ait oluyor. Ya bunu yapmak en kolay. Ama dernek olduğunda, derneğin delegeleri var, üyeleri var. O şehir oradan gidemez, ismi değişemez, takım kolay kolay el değiştiremez. Yani, e, hukuki olarak daha sağlam zeminler üzerinde duruyor. Ee, şey olduğunda, dernek olduğunda, Ayşe olabilir mi olabilir. Mi? Yani çok ciddi avantajı da yok açıkçası. Bugün bakıyorum ben bütün kulüp başkanlarıyla görüşüyoruz, kulüp yöneticileriyle görüşüyoruz. Yani Ayşe olmanın öyle aman aman ekstra bir avantajı çok yok. Açıkça söyleyeyim. Düşüncemiz var mı? Var ama çok acele etmiyoruz bu konuda. Sağlam zeminden oturtarak Afyonspor çünkü bütün afyonlarındır. Bunu hiçbir şekilde durumunun ve hukuki durumunun önündeki gelecek yelpazesinin sıkıntılı duruma gelmesini istemeyiz. Şu an dernek istatörümüzde, iştahat işletmemizde yapamadığımız hiçbir şey yok. Yani Ayşe olduğunda da bize ekstra bir katkısını ben şu ana kadar hiçbir kulüpten duymadım. Olabilir mi ama olabilir. Çalışma yapılabilir mi? Yapılabilir. TFF bir ara bütün kulüplere aşağı olsun dedi. Öyle bir zorunluluk olsa zaten mecbur oluruz ama bu konuda da öyle bir bugünden yarına da acelemiz yok. Ya bununla ilgili bende bildiğim bir olay var. İstanbul'un İstanbul işte içe takımlarından birisi. O da Anonim Şirketi. Belediye ile kulüp başkanı ters düşüyor. Yani kulüp başkanı diyor ki ben bu takımı buradan alır giderim diyor ama bu bir ilçe takımı yani götüremedi de sonra bu tarz sıkıntılar da yaşanabiliyor. Aynen öyle biz ya bizim afyonumuzda öyle bir şey olmadı Allah'ın izniyle de. Yani afyonumuz afyon milliyetçidir. Ee, ama biz bu bunu da e, hukuki zeminleri altında o, o güvence de tutmak zorundayız. Ya yani bugün Süleyman Karakuşu vardır, yarın yoktur. Yani bu kimsenin tapulu mülkü değildir. Eee kimse Afyonspor'dan da büyük değildir. Ben başkanım. Da... Ben... Evet katılıyorum. Bir taraftar sorusu alacağım, ee, taraftar olarak sizden atış yüklü forma bekliyoruz. Bu konuda bir çalışmanız var mı? İyi bir soru var. 2022 e, malumunuz, apyonumuzun kuruluşunun, yani büyük taarruzun başlamacının 100. yılı. Sürpriz bir çalışmamız var. Bize takip etsinler. Ben de merakla bekliyorum başkan. Eyvallah. 2013 yılında kurulan Afyonspor Spor ard arda şampiyonluklar kazanarak birinci lige yükseldi. Müthiş hikayesi vardı. Birinci ligde de şampiyon olup süper lige yükselmesi beklenen takım küme düştü. Sizce neden böyle bir durum yaşandı diye bir soru var. Birinci ligden düşmemiz talihsiz bir durumdu. Şimdi kulüp ismi vermeyeceğim ekonomik olmasın diye. Silinecek puanlar silinmedi mesela. Bir sonraki yıla bırakıldı. ve Afyon'da bir puanla düşmüş oldu. Biz beş yılda dört şampiyonluk yaşadık. Yani bu kolay kolay bir yani, hiç, yani hemen hemen kolay kolay hiçbir yılda olmayacak bir durum. Şehir inandı. Ee, hakikaten o günkü yöneticilerimiz çok büyük fedakarlıklar yaptılar. Ve 5 yılda 4 şampiyonluk geldi. Ve düştük. 2 ee, yıldır da e, malum olduğu üzere işte ikincilikle mücadele ediyoruz. Biz düştüğümüz gibi kalkmasını biliyoruz Can Bey. İnşallah bu, bu kulüp bu kulübün yeri, e, bu Afyon'un yeri daha doğrusu ee, birincilikte değil süperliktir. Bunu açıkça söyleyeyim. 1 milyon metrekarelik spor kompleksi Hangi ilde var Cem Bey? 10 tane 15 bin kişilik profesyonel stadyumumuz var. Yanında Güreş eğitiminden, motor sporları merkezinden, yüzmesinden, havuzundan, havamından hepsi aynı kompleks içinde. Yani böyle bir imkan Allah aşkına hangi ilde var yani? Bizim yerimiz ikincilikte değil, birincilikte değil, süperlik. Bunu açtı, yani bu inancıma söylüyorum yani. Bu ne zaman olur bilmiyorum ama Afyon'un yeri süperlik. Tartışması bir şekilde. Teşekkür başkanım. Dün maçta 10 kişi yoktu e, diye bir mesaj gelmiş. Bayram Olgun başta olmak üzere bazı oyuncuların transfer olacağına dair söylenekler var. Doğruluk payı nedir demiş taraftarımız. Orada Bayram Olgun'la ilgili de çok mesaj vardı aşağıda gördüm ben. Evet. Bayram Olgun'la da biz beraberdik. E, ben de kendisini gayet iyi tanırım. Bu konuyla ilgili ben de cevabınızı bekliyorum merakla. Ee, yani devre arası giriyor biliyorsunuz Can Bey. Her kulüpte olduğu gibi bizde de gidecekler gelecekler. Yani olacak. Biz de çalışmak istemeyin olabilir. Bizim çalışmak istemediğimiz olabilir. Hocamızın raporunu bekliyor şu anda. Bayram kardeşimiz de menajer aracılığıyla biz ayrıca ayrılmak istediğini söyledi. Biz de hay hay dedik. Ee, yeni bir kulüple görüşüyormuş, anlaşmış. Ben de sosyal medyadan takip ediyorum. Taleplerimizi ilettik. Ee, e, alacağımız, istediğimiz rakamı ilettik. Ee, bugün muhtemelen bizim futbol şube sorumluluğumuzla tekrar görüştüler. Ben görüşemedim. Çünkü sabah 5'te geldim şeyden, Sivas'tan. Ee, hayata yeni döndüm diyebilirim. Ee, ufak tefek detaylar kaldı. Ee, bayramla ikinci yere olmayacağız. Öyle. Peki başka gidecek oyuncular benim başkanım. Evet. Mesela Süleyman Olgun da öğretilmiyor galiba. Süleyman sakat. fakat evet, çapraz bağları kutu, 4 hafta yok. 10 ee, tane sakatımızdan biri o işte yani. Doğan da sakat. 6 hafta yok. Yani muhtemelen sezonu kapattılar, devreyi kapattılar sezonu demeyeyim mi. Ee, o sebepten e, öyle bir durum var ee, yoksa biz şu anda şunu gönderiyoruz diyeceğimiz bir durum yok hocamızın raporu da gelmiş değil bunlar devre arasında konuşulacak şeyler biz şu anda bütün oyuncularımıza e, inanıyoruz, güveniyoruz, oynatmak istiyoruz Onu Söyleyeyim, bizim anılımız yani şu anki kalecimiz Gerek altyapıda Ahmet'imiz gerçekten hazır durumdalar. Anıl'ın da burada oynama hakkı olduğunu düşünüyorum. Ee, yani kaleci e, transferimiz olmayacak kesinlikle. Ee, öyle söyleyeyim. Şimdi olmayacak. En azından bu devre olmayacak. Biz Anıl'a çok güveniyoruz. Ee, Hakez Ahmet'e de çok güveniyoruz. Kendi çocuklarımızla ve bize inanan e, oyuncularla devam etmek istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki Bayram Olgun'un dışında ayrılması belli olan başka oyuncu var mı? Yok şu anda yok. Peki transferde hangi mevkilere transfer yapmayı düşüyorsunuz başkanım? Kaleci olmayacak mısınız? şu anda ama şöyle bir durum var. Malum 10 tane sakatımız var. Yani biz e, ikinci devreye hem rekabetçi hem de hem takım istiyoruz. E, hem rekabetçi hem koşan hem genç dinamik. Öyle bir takım hayalim var. E, mevki olarak konuşmadık hocamızla da hiç. E, bu hocamızın raporundan sonra belli olacak durumlar. Takip ettiğimiz arkadaşlar var. Bunlarla da şu anda isim vermem, konuşmak çok doğru olmaz. Başkanım aşağıdan çok sayıda Oltan Karakolukçu ismi geçiyor. Düşünecek misiniz? Var mı aklınıza? Vallahi Geri yok. gelir yani şu anda öyle bir şeyin çalışmamız yok. Oltan'ın da hani şu anda birinci oynuyor biliyorsunuz. Evet. İnan çok da takip edemedim açıkçası ama goltanla alakalı bir şeyimiz yok yani bir durumumuz yok. Ve şu anda en gol atan takımımız yani şu anda bir gol kralı takımıyız. Golcu açığımız çok yok açıkçası. yani onu da söyleyeyim. gerek Fatih'imiz, gerek Gerhan'ımız, e gerek Cihan'ımız e gerçekten e şu anda ligin en, ikinci ligin en çok gol atan takımıyız. O mevkide bir sıkıntımız olduğunu düşünmüyorum açıkçası yani. Yani daha dün 4 golü galibiyet aldınız başkanım. Yani 4 gol o attık, 7 gol Antep, attık, Maraş attık pardon. Dört gol Turgutlu'ya attı. Bunlar sonuç maçta olan goller. Evet. Şimdi bir seyirci sorusu da alacağım. Afyon Türkiye'nin önemli lokasyona sahip yaz kamp dönemi, turizm ve jeotermal konusunda da öyle mesela Sandıklı, Dinar ve Bolvadin ilçelerini futbol takımlarını desteklenip Afyon'umuzu bir futbol şehri yapma projeniz var mı? Var. Hatta onlarla alakalı şimdi Afyon'daki spor okullarını dernekleştirmek üzereyiz. Bütün spor okullarını tek derne çıksı altında tutup, bizim altyapımızla ilintili, ilintili hale getirip e, Hem de şu andaki Bal ligindeki İstihisar, işte Emirdağ Bir de hangi takımda İstihisar, Bolva dedi. Bunlar Bal liginde. Bunlarla da başkanlarıyla da tanışıyoruz zaten görüşüyoruz bildiğimiz insanlar. E, sürekli irtibat halindeyiz hatta önümüzdeki hafta bir toplantımız olacak inşallah. Ee, bu hem altyapıyla hem futbol okullarıyla hem bal ligindeki takımlarımızla Atılım kardeşi oluşturacağız. Biz e, burada bütün ilçeler 18 stadyumlar kurmak istiyoruz. O takımları biz beslemek istiyoruz. Yani bizim biz de o bizim altyapımızdaki oyuncu oraya lazım orada oynasın. Orada bizim kapasitemize yetişecek oyuncu varsa biz oradan alalım. Böyle bir e, hem AB kardeş modunda ee, bir hava oluşturmak istiyoruz. Ee, i̇nşallah buna da ulaşacağız. Hayalimiz o. Bütün ilçelerimizin bir olduğu bir Afyonspor ruhu. Yani biz hayal, e, dinarda da Afyonspor bayrağı dalgalansın maç günü. Evet. Kandıklılara dalgalansın. Evet. de dalgalansın. Oradan otobüslerle buraya gelsinler. Yani evet. valimiz hediye başkanımızın da inen hayali bu. Bizi de çok destekliyorlar. Gerek otobüs istiyoruz otobüs. Adam istiyoruz. Adam her şeyi e, korum e, hizmetine e, veriyorlar, sağ olsunlar. E, maç günü Afyon, bir Afyon sporu havasını için inan elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Buna da devam edeceğiz. Yani bu hava oluşturmak zorundayız. ya yani şehrin inanması lazım bu başarılara. Şehir inandı mı bu başarı geliyor? Şehir inan, inanmadı geliyor?